Nefes'de şu an gündüz halini görüyoruz ama gece burası gerçekten bir başka oluyor mutlaka gece görmeniz gerekiyor bence. Ayırın. Ee, gerçekten de Buda Peşte'ye yol düşerse keyifli olmalı da tatlı edebilirim. Şimdi Buda Peşte'de ikinci durağımız olan Özgürlük Köprüsü'ndeyiz. Aslında Buda ve Peşte'yi bağlayan birçok köprü var. Özgürlük Köprüsü, Zincirli Köprü, bir tanesi de Tuna Nehli'de tekne turu yapmak çok keyifli gerçekten. Ben de o yaptım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Ee, 30 lira gibi bir ücret ödedim ama ben hani turla katıldığım için işte yanında içeceği falan filan ama çok daha uyguna getirilebilirdi. Ee, burada toplu taşımayla birlikte 9 lira gibi bir ücretle de yani 9 lira belki de yani benim tahmini verdiğim bir ücret oldu. Ama toplu taşımayla çok daha ölü olduğu için daha düşük bir ücretle de nehirde gezebilirsiniz. Bu da Pest'de ulaşım yolları gerçekten çok gelişmiş bir durumda. Hem nehir üzerinden hem de tramvay, otobüs gibi ulaşım seçenekleriyle de bir yerden bir yere gitmek mümkün. <gülüyor> Bu videodaki keyfi caddelerden beni belirledik. Ee, daha çok böyle alışveriş yapmak isteyen kişiler için çok uygun. İlerisinde hal biraz kısak da var. Kız nasıl da var. Ee, alışveriş yapmak, keyifli, vakit geçirmek isteyenler için güzel bir durur. <gülüyor> Son dakikalarımızı geçiriyoruz. Aslında birçok yere gittik ama hani bu videoyu ilk yaptığımız için hani bir iki olduğu için birazcık böyle daha kısa bir video oldu. Sadece gittiğimiz bazı yerleri gösterdik. İnşallah diğer videolarda daha farklı yerleri daha güzel göstereceğiz. Bu da Peşçe'den güzellerinden veda etmek istedim. Bu ne güzel yapıları. da görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. <gülüyor>